Survivor 2018-27 Haziran Çarşamba günü kim kazanır analizine geçmeden önce, önceki bölümleri hatırlayalım. Survivor 2018-25 Haziran Pazartesi günü, neler yaşandı ve, yarı finale ilk çıkan kim oldu? Kıbrıs yarı finali, ilk birincisi belli oldu. Kıyasiye bir mücadele yaşandı. Biliyorsunuz artık kızlar ve erkekler, birlikte yarışıyorlar. Bu durum biraz haksızlık gibi duruyor. Çünkü kadın ve erkeklerin birlikte oynamalı. Kadınların daha zayıf olmasından dolayı erkeklere avantaj sağlamaktadır. Akıllara şu soru gelmekte. Madem erkek ve kadınların güçleri eşit, ilk oyunlarda neden birlikte yarışmadılar? Kadın erkek yarışması neden olmadı? Bizce kadın ve erkekten iki finalist çıkmalı ve büyük SMS ile birinci seçilmeli. Kadınlara haksızlık yapılmamalı. Sizlerde düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Yarı final için oynanan oyunu bilmeyeceğim hakkıyla kazandı. Önceki oyunlarda kaybeden, tecrübeli yarışmacı, aslında kendini Kıbrıs finaline sakladığını görmüş olduk. Gerçekten Himecem güçlü bir yarışmacı. Artık kendini göstermeyi başladı. Tebrikler Himecem. Ayrıca iletişim ödül oyunu oynanadı. Bu oyunda ise kazanan, Adem ve sürpriz yapan Damla oldu. Biliyorsunuz Damla zor zamanlardan geçiyor. Fakat kendisi yılmadı. Azim etti ve bir oyunu kazanmayı başardı. Sakat olmasına rağmen iyi diren Adem ödül için Anıl'ı seçti, Zamlı ise ödül için Nagihan'ı seçti, sevdikleriyle görüntülü konuşan yarışmacılar, moral depoladılar, 26 Haziran Salı günü, yarı finale çıkacak ikinci kişi belli olacak, gördüğümüz üzere Töyör abi hala sakat, oyunlarda oynayamıyor, diğer yarışmacıları, zorlu bir parkur bekliyor, gördüğümüz üzere inanılmaz, sağanak yağmur yağıyor. Yarışmacıların işleri çok zor, çünkü parkurların zorluk dereceleri yüksek, üstüne yağmur yağması, gerçek anlamda, yarışmacıları zorlayacaktır. Umarım yarışmacılar sakatlanmazlar. Favori isimler Nagihan, Adem ve Anıl gözüküyor. Damla sürpriz yapabilir mi göreceğiz. Peki herkesin merak ettiği, 27 Haziran çarşamba kim oyunu kim kazanacak? Adem'in performansı düştü. Nagihan da artık sadece, kadınlarla yarışmadığı için zorlanıyor. Son oyunlar çok ciddi oynanıyor. Ya tamam ya devam oyunları oluyor. Anıl da sürpriz yapabilir. Fakat sona yaklaşırken, her şey olabilir. Merakla beklediğimiz, oyunları kimin kazandığını, çarşamba akşamı öğreneceğiz. 27 Haziran çarşamba sizce kim kazanır? Sizler de desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin Kıbrıs'a veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.